Evet arkadaşlar Hepiniz yeniden videoma hoşgeldiniz Bugün kanalda bir ilk gerçekleştiriyoruz Demiştim zaten Roblox çekeceğim diye Bakın ilk önce karakter tanıtımımı yapıyorum Şöyle bir tipi var Kafasında kabak var falan Her şeyim tamamen Robux'lu arkadaşlar Şöyle Şunlar falan Hatta bunu 500 Robux'a satın almıştım Şunun setini. Yani set derken. Bir saniye anlamadınız. Bakın. Şu elmas setini 500 robosu almıştım. Onlardan bir tane size takılı. Elmas kılıcı takılı. Evet arkadaşlar. karakter tanıtımımızı yaptık. E, bugün sizler birlikte. Free admin oynayacağız. E, burada biliyorsunuz zaten. Yani Roblox oynayanlar bilir bunu. Bu oyunda bütün silahlar bedavaya veriliyor arkadaşlar. Yani seçebiliyorsunuz yukarıdan istediğiniz silah, herhangi bir silah. Şimdi ben bir gideyim. Ee, ne seçsek? Ne seçsek? Ben şu. Lazer tabancası. Şimdi bu süren aşağı düşmesi lazım ama. ne düştü. Aldık lazer tabancamızı. Bakın. Güzel bir şekilde ateş ediyoruz. Ama sadece bir seferlik ateş edebiliyoruz. Yani bu tek atıyor. O yüzden bir seferlik ateş etme şansımız oluyor. Sonra buradan bir tane nerf alalım. Bir saniye. Şurada bir deneyelim bir bakalım silahlarımızı. Şimdi bu zaten e, oyuncak tabanca. Bununla olduğunuz yerde sabit bir şekilde kalıyorsunuz. Daha hareket edemezsiniz. Şöyle Aa, Niye ateş etmiyor bu? Bozuk herhalde. Neyse. Bununla da mesela birini vuralım. Şöyle en yükseğe çıkalım. En yükseğe çıkalım. Arkadaşlar bu arada karakter, karakterimi değiştirmemi istiyorsanız yani bir sürü oyunda kıyafetim var benim. Yani değiştirmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Aslında ben pek böyle beğenmiyorum yani Roblox çekmeden önce kanalda da hep böyle karakterimi değiştiriyorum. Ama siz bana tavsiyeler verebilirsiniz. Şimdi yakınlaştırıyorum ekranı. Kimi vursam kimi vursam. Sen. Aa, gördü ateş ettiği be. Bir dakika. Merdivenden aşağı inelim. oğlum şurada. Tamam. Şimdi çık çık çık çık çık. Yukarı yukarı. Onlar da bizi vurmaya çalışıyor. Arkadaşlar şimdi. <gülüyor> Silah alma yerine tekrar gidelim bakalım. Tamam. Orada adam var. Bir dakika. Şu kılıcı hemen alacağım. Evet. Tabancı aldık bir tane kendimize. Yukarıda da bir tane alevli kuş var. Görmüş olduğunuz gibi. Ne ya? Kartal mıdır nedir? Kartal kartal annem şimdi tabanca almıştım ben yok oldu neyse evet, boş oynayın oha adam dev olmuş tipe bak çekil şuradan ya kartal çekil şuradan ya dev olmuş şuna bak şuna ne biçim gidiyor ne biçim gidiyor vay kardeşim ben seni şimdi bununla öldüreceğim ne olacak ya, skaladım ya. Gördü beni. Ya görmedi. Onun Tam ateş ediyordum ya, tam ateş ediyordum. Splu'yu herif yine bir de Ne? Nasıl düştüm ben oradan? Nasıl düştüm ben oradan? Bak, sen benim sinirimi bozmaya başlan artık. Ateş etmiyor. Bozuldu tabanca. Tabanca bozuldu. İki ekipman birden aynı anda kullanırsak mı oluyor acaba? Tepemizde de kartal var ya. Ondan yani kaynaklı olabilir arkadaşlar. <gülüyor> ya bu nedir? Adamın sırtına vurdum zaten. Nasıl işlemiyor? Üf. Benim de kanatlarım var. Ben de uçar bir yani. Şaka yaptım. Arkadaşlar bunlar aksesuar ya. Ama keşke öyle bir şey olsa oyunda. E, Brawl Stars'da savaşırsan ölersin'i de herhalde pazartesi ya da bu akşam çekelim. Evet çıkalım. Şimdi ben kendimi resetleyeceğim. Çünkü yeni silahlar almam lazım. Yani bunlardan sıkıldım. Yeni şeyler alacağım. Evet şurada bir kız oturuyor. Salak gibi ne yapıyorsun sen orada ya. Neyse. Şuradan nelere bakalım, nelere bakalım, nelere bakalım. Beni öldürme. Beni öldürme hayır. Kılıç var elinde. Kılıç var. Ya bela mısın sen ya? Tamam tamam git tamam. Kovalıyor. Beni kovalıyor bakın arkada. Ya al şunu ya al şunu ya. Kaçıyorum, mis gibi kaçıyorum. Kovalama. Ya ben de diğer taraftan alırım o zaman ya. Salak şey. Diğer tarafa gidiyorum. Evet, buradan bakalım. Şunu alacağım. Ne bu ya? Aa, bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor bu ne? Bu ne? Ne bu? Üstüme üstüme geliyor. Bu ne ya? Allah Allah. Öleceğim diye korkuyorum. Ne? Bu neydi şimdi? Bir dakika bir dakika. Biz mi yaptık onu? Başkası mı yaptı? Anlamadım ki. Ne orada duruyor zaten. Oraya gitmeyelim. Ee, başka bir şey seçelim o zaman. Bakalım, ee, bakalım, bakalım, bakalım. Şurada, şurada. Yer değiştirme var. Ee, Minecraft'ın kılıcını alalım bir tane. Şöyle bu bildiğiniz klasik kılıçlardan biri. Sallıyorsunuz işte. Sonra. Vay. Katana severim. Aa, üzgünüm. Bana geldi Testeren. Özür dilerim. Ona tıklamış adam ben yanlışlık kolun silahını aldım. Şu bakın. Güzel ama he, Güzel. Şu kılıçları deneyelim. Aa, ne oluyor? Düştüm. Ya düştüm ya. <gülüyor> ama buradan da düşmek gibi bir şey olmaz ki artık ya. ya benim hatam uçta duruyordum. Dinozor abi şey e, ben bir şey alacağım da. Bir şey alacağım da. Bir şey alacağım şuradan Bakıyorum bir şeyler bakıyorum. E, Biz ne almıştık? Lan? Hayır bu kılıçlı adam. Kılıçlı adam. Geri geldi. Sakın yine kovalama beni. Kılıçlı adam geri geldi. Şuraya girebilir miyim ya? Ne uçtun? Sonunda be. Bir rahat yok arkadaşlar. Bir rahat yok yani. Netten Sefer şu buz kılıcını alalım. Evet bu beni kovalayan adamdaki kılıç geldi yine. Bak bak anlaşabiliriz anlaşabiliriz seni öldürmek istemiyorum anlaşabiliriz. Neyse ben kaçayım. Ben bunları bu oyunda çok yaşadım arkadaşlar. Hep yani siz birisini öldürdüğünüz zaman o da geliyor sizi öldürüyor. Siz birisini öldürdüğünüz zaman o da geliyor sizi öldürüyor. Bunların derde hep intikam. Lütfen beni kovalama bak anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Şurada iki tane koca kafalı bir şey var bak. Keseyim seni. Ha keseyim seni. Senin kılıcımla keseyim seni. Seni keseyim mi? Ha keseyim seni? Kesiyorum. Al. Al. Öldün mü? Bu ne ya? Çıplak bir şey oldu. Öldü herhalde. Bilmiyorum. Şimdi evet videomuz 10 dakika oldu. E ben GoPro çektiğim için görüyorum buradan. Eyvah orada yine. Ben gelmiyorum ya. Gelmiyorum tamam. E bir rahat yok ki ya. Sizden de bir rahat yok. Bir dakika. Yukarıdan bir yazacağım şuna. Yukarıdan bir yazacağım. Bak kovalama. Kovalama bir şey yazıyorum kovalama. Bak. Şöyle. Go. Havay. Go away. Git buradan dedim. Go away. Bebeği evet, yürü git. İkide bir de başıma geliyorsun ya. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Bu serimizi beğendiyseniz yani bunun birinci bölümünü beğendiyseniz aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yorumlarda karakterimi değiştirip değiştirmemem için bana tavsiyeler verebilirsiniz arkadaşlar. Ve bay bay.